Merhaba, eğim ve y ekseni kesişimi hakkındaki sunuma hoş geldiniz. Bu sunumda size eğim ve y kesişiminin nasıl bulacağınızı değil, bunların tam olarak ne olduğunu anlatacağım. Normalde yaptığımızın aksine bu sefer biraz daha farklı bir yöntem kullanacağız. Yani yazı tahtası kullanmayacağız. Eğimin ve y keseninin tam olarak ne olduğu hakkında bilgi edinmek için Khan Akademi'nin internet sayfasına gidip, bir doğrunun grafiğini anlatan alıştırmaların üzerinden gideceğiz. Uygulama başladığında önümüze y eşittir 1x artı 1 denklemi geliyor. Bu y eşittir x artı 1 ile aynı şey. Fakat burada eğimin 1 olduğunu görebiliriz. Daha önce bahsettiğim gibi eğim x'in kat sayısı ile aynıdır. Bu doğruya baktığımızda, yatay eksende bir birim ilerlediğimizde, dikey eksende de bir birimlik artış olduğunu görebiliriz. Eğimle ilgili videomu izlediyseniz, eğim konusuna biraz daha aşinasınızdır. Eğim, y kesişimini her arttırdığınızda, eğimi sabit tutmak için, x kesişimini ne kadar arttırmamız gerektiğini gösterir. Eğim dediğimizde, dikey eksendeki x'teki değişimi yatay eksendeki y'deki değişime böleriz. Bu doğruda y ekseninin x eksenine bölümü yani eğimi 1'dir. y kesen dediğimiz, y eksenini kestiğimiz nokta da 1'dir. Grafikteki eğimi ve y kesenini değiştirdiğim zaman sanırım sizin için daha anlamlı olacaktır. Şimdi eğime bakın. 1'den 3 bölü 2'ye arttırdığımızda ne olduğunu izleyin. Doğrunun dikleştiğini fark edebiliriz. Buna ek olarak eğer ki ben eğimi biraz daha artırırsam daha çok dikleştiğini ve y'nin 2x'e eşit olduğunu görebiliriz. Eğer eğimi 5 bölü 2 yani 2.5'a çıkarırsam doğrumuzun daha da dikleştiğini görürsünüz. Yani eğimi arttırdıkça doğru da nasıl bir değişimi olduğunu gördünüz. Amacımız bu iki mavi noktadan geçecek bir doğru çizebilmek. Bu biraz ilginç. y eşittir 0x artı 1. Bunu x 0 olacağı için sadece y eşittir 1 şeklinde de yazabilirdik. Ve şuna da dikkat edin ki bu tamamen düz bir doğru. Yani x kaç olursa olsun y hep aynı değere sahip. y değeri her zaman 1'e eşit. Size hep pozitif eğime yönelik şeyler gösterdim. Şimdi de eksi eğime bir bakalım. Şu anda doğrunun aşağı doğru bir eğimi var. Aşağı doğru 1 bölü 2'lik bir eğim. Bu durumda y değerlerindeki değişimi eksi 1 olarak alırsak x'in artışı 2 olur. Bu da eksi 1 bölü 2'yi elde etmemizin sebebidir. Videonun başından beri eğimi yaptığımız için eğim azaldıkça doğrunun eğiminin daha da aşağı doğru olduğunu fark edeceğinizi düşünüyorum. Şimdi y kesenini de biraz olayın içine sokalım. Bu size biraz daha ilginç gelebilir. Denklemimiz eksi x artı 2. Yani eğim eksi 1. Ama doğru y eksenini 2'de kesiyor. Şimdi eğer ki y kesenini bir basamak daha arttırırsak bunun doğruyu bir birim yukarı taşıyacağını görürüz. Bu sefer alıştırmanın asıl hedefine odaklanalım ve bu iki mavi noktadan doğruyu yazmaya çalışalım. y keseni biraz daha aşağıda olacak gibi görünüyor. y kesenini azalttığımızda bu sadece doğrunun aşağı inmesini sağlıyor. Eğiminin daha yüksek olması gerek. Çünkü bu iki noktadan geçecek olan doğru, şimdiki doğrumuzdan kesinlikle daha dik. Bu doğru eğim gibi görünüyor. Eğim bu olmalı. İki noktadan da geçecek gibi. Evet. Bu doğru eğim gibi görünüyor. Ama y keseni daha küçük bir sayı olmalı. Bakalım. Olmak üzere. Ve sonunda oldu. Öyleyse bu doğru eğimi 7 bölü 4. 7 bölü 4, 1.75 ile aynı şey. Bu yüzden de bu doğrunun eğimi birden daha büyük ve bunu görebildiğinizi düşünüyorum. Bütün bunları nasıl yapacağınızı göstereceğim. Ama önceden eğim ve y keseninin ne olduğu hakkında önden bir şeyler göstermek istedim. Doğrumuz y eksenini eksi 13 bölü 4 noktasına keser. Bu da yani eksi 3'ten biraz daha küçük bir sayı olacak. Burada görebildiğiniz gibi. Başka bir tane daha yapmaya çalışalım. Evet, bu sefer istenen doğru bu iki noktadan geçecek. Şu anda gördüğümüz doğrunun eğimi daha yüksek gibi. Eğimi biraz azaltalım. Şimdi doğru gibi duruyor, tamam. 7 bölü 8, bu da her sağa gittiğiniz 8 adım için yukarıya doğru 7 adım gitmeniz demek oluyor. Şimdi de bu doğruyu yukarı taşıyalım ve ne olacak görelim? Bunu yapmak için, y kesenini değiştirdiğimizi unutmayın. y keseninin değerini arttırmanın doğruyu da yukarı çıkardığını görebilirsiniz. Ama doğrunun eğimini değiştirmez. x'in katsayısı doğrunun eğimini değiştirir. Evet, yine başardık. Bu doğrunun denklemi 7 bölü 8 x artı 13 bölü 4'tür. Bakalım eğim hakkında söylediğim doğru muymuş? Eğer ki x ekseninde 8 adım ilerlersek, y ekseninde de 7 adım yukarı çıkmalıyız. x eksenini 8 arttıralım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bu bizi bu noktaya getirdi. Şimdi de y ekseninde 7 adım yukarı çıkmalıyız. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bu da bizim tam olarak aynı noktaları elde etmemizi sağlıyor. Yani bu işlemin sonucunda yeniden doğruya ulaştık. Sizin için buna benzer başka bir tane daha çizeceğim. Eğer kafanız karışırsa cesaretinizi kaybetmeyin. Hadi bir tane daha yapalım. Tamamdır, sorumuz geldi. Bu iki noktadan geçen bir doğru yapmalıyız. Kesinlikle negatif bir eğime sahip olmalı Büyük ihtimalle de eğimimiz tam sayı değil, bir kesir. Buralarda bir yerde de y eksenini kesecek. 7 civarı bir şey olacak. Öncelikle eğimi biraz azaltalım. y'nin şu anda 0x artı 1'e eşit olduğuna dikkat edin. Eğimi azaltalım. Tamam, bu eğim doğru olabilir. Doğruyu yukarı doğru taşıyalım. Sanki olmayacak gibi ama bakalım, devam edip göreceğiz. Ooo, tamam, güzel. Tam olarak doğruyu elde ettim. Eğim eksi değerdi, Çünkü doğrunun aşağıya doğru olduğunu görebilirsiniz. Ama çok dik bir şekilde değil. Bu yüzden de eğimin eksi 1 bölü 3 olması mantıklı. Küçük bir sayı var elimizde. Bakalım. Eğer 1, 2, 3 birim sağa gidip 1 bir birim aşağı gidersek evet yine tepe noktamıza ulaşıyoruz. Bu yüzden eğim eksi 1 bölü 3'tür. Y keseninde 22 bölü 3 ve bu da 7.33333 diye devam eden devam eden bir sayı oluyor. Tam burada da y eksenini 7 ve 8 arasındaki yolda 1 bölü 3 noktasında kesiyoruz. Bu yaptıklarımızın eğim ve y keseni hakkında en azından ufak da olsa bir fikir verdiğini düşünüyorum. Bu alıştırmaya kendiniz de girip denemeler yapabilirsiniz. Sizin için başka alıştırmalar da yapacağım. Bu alıştırmalarda hem eğimi ve y kesenini hesaplayabileceksiniz, hem de size biraz daha fikir vereceğine inanıyorum. Umarım ki bu alıştırmayla oynarken eğlenmişsinizdir. Bu konuyu ilk öğrendiğimde çok heyecanlı olduğumu hatırlıyorum. Çünkü çok görsel bir konuydu. Bu videodaki görsellerin de sizin anlamınıza yardım edeceğini düşündüm. İyi eğlenceler.